Buradan tüm engelli vatandaşlarımı da seslenmek istiyorum. Engelli çağrı merkezleri oluşturacağız. Engellilerin ihtiyaçları neyse belediye imkanlarını seferber ederek bunları çözeceğiz ve etemiz kutumuza kazandıracağız inşallah.